Geçtiğimiz haftalarda yapmış olduğumuz mealcilerle ilgili bir ders vardı hatırlayacaksın. İki hafta ha, önce evet. galiba. Evet. İki hafta oldu zannedersem doğru. Yok üç hafta. Üç rüzinde. hafta oldu. Bir hafta ara vermiştik çünkü. <gülüyor> ha doğru üç hafta önce mealcilerle ilgili bir ders yapmıştık. Bugün de Twitter'da e, bu konuyla ilgili bir isim gündeme geldi. Bu da tam o hafta konuştuğumuz şeylerin üzerine denk geldi. Ne yazık ki tabii. Hani başardık bildik anlamında söylemiyorum. O mealcilerle ilgili ders yaparken biz demiştik ki ya bu mealcilerin derdi sadece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hayatımızdaki karşılıklarını ortadan kaldırmak değil. Bir gün gelecek ki bunlar Kur'an-ı şana da laf edecekler dediğimizde kimi dostlar kimi arkadaşlar dediler ki ya bu biraz ağır olmadı mı? Yani tamam adam e, doğru bir yolda değil ama e, adam bu kadar Kur'an'a sarıldığını iddia ederken Nasıl bunu yapabilir? Biz de demiştik ki hayır, Allah Resulüne itaatten ayrılan adamın da Kur'an-ı Kerim'den artık alacağı pek bir şey kalmamıştır. Allah tevhidden ayırmasın demiştik. Bugün profesör doktor Mustafa Öztürk'ün bir videosu yayınlandı ve Twitter'da gündemde oldu. Bu hakikaten ne yazık ki o sözümüzü doğruladı çünkü... Profesör Doktor Mustafa Öztürk bugün yaptığı konuşmayı özetle söylemek gerekirse kelime kelime not ettim önüme ki hani ağzından çıkanı ifade edeyim diye dedi ki Kalem suresinde Allahu Zülcelal müşriklerden bir tanesi için soysuz diyor dedi. Bu soysuz kelimenin dedi bugün Arapça bir sözlük açsanız dedi sözlükte bunun karşılığını Tırnak içinde o söylediği için söylüyorum dinleyicilerden özür diliyorum. Pitch demektir dedi. Sizce de Allah azücceler dedi kendi kitabında küfür eder mi? Soruyu böyle sordu. Ardından da dedi ki bu Allah'ın dili olabilir mi? Sonra dedi ki adamın dedi ya canı yanmış halde feveran ile. Ağzından bu ayet-i kerimeyi böyle çıkarmış olması da mümkündür üstadım dedi. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisine vahyedilen kalem suresindeki ilgili ayet-i kerimeyi sahabesine beyan ederken bir anda içindeki acı, nefret, kin bizim için haşa böyle bir şey olması mümkün değil ama ben önce Mustafa Bey'in anlattığını, Bey de diyemeyeceğim hadi. Profesör Mustafa Öztürk'ün anlattığını bizzat söylemeye gayret ediyorum. Allah Resulü onun söylemiyle sinirlenmiş, öfkelenmiş ve allah Zülcelal'in söyleyemeyeceği bir o soysuz babasız anası belli olmayan sıfatı ağzından çıkarmış. <gülüyor> Vahiy katip edenler bunu yazmış. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de olmayacak bir şey Kur'an-ı Kerim'e girmiş e şöyle diyor Profesör Doktor Mustafa Öztürk. Olabilir istadım diyor olabilir. Çok takılmayın bunlara. A şimdi ne oldu? Evet dediğimiz oldu. Bugün resmi olarak oldu. Zaten bunlar biliniyordu ama biz biliyorduk. İzleyici lütfen YouTube'da yazsın Profesör Doktor Mustafa Öztürk'ün yayından sonra Twitter'da da belki görmüşlerdir. Açık açık beyanatları hiç hiç bir yere çekmeye gerek yok. Mustafa Öztürk diyor ki Kur'an-ı Kerim Allah Resulün ağzından çıkarken Kalem Suresinden de bir örnek veriyor. Sinirle diyor, öfkeyle diyor. Öyle çıkmış olabilir kardeşim diyor. Yani bu şekilde diyor ki Allah'ın kitabı değiştirilmiştir. Bu, evet Allah'ın kitabını başta pek elemez e, tam aksini söylüyor. Evet ama işte ben sevgili dostlarıma şunu ifade etmeye çalıştım başından beri. Bu olay yeni değil. Ben gelmeden önce Mustafa Bey'in bir e, ilahiyat fakültesi Marmara Üniversitesi. Marmara Üniversitesi'nde ilahiyat fakültesi hocası olarak 2011 yılında profesör olmuş ve tefsir bölümünde. Ama şu anda tarihi 2020 Hasan. Ben doçentlik tezi hakkında yazılmış bir yazıyı yanımda getirdim oradan birkaç paragraf okuyacağım izleyici kusura bakmasın konumuz başka ama çok çok fazla önemli olduğu için mercilerle de ilgili ders yaptığımız için tekrardan kafanıza kazınması için belki ilk defa bu akşam bizi dinleyenler o videoyu bir daha dinleme vesile olur Burhan Sümertaş isimli Yardımcı doçent doktor Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden bir hoca da yardımcı doçent Mustafa Öztürk'ün 2005 yılında doçent olmak üzerine hazırladığı tezini sitayişle anlatmak için bir başka makale yazıyor. Bak diyor Mustafa Öztürk ne kadar üstün ne kadar katma değeri yüksek ne kadar muhteşem bir tefsir alimidir ey öğrenciler size anlatayım mı? 2005 yılında Mustafa Öztürk ne demiş bakın demiş ki bu kısımda şeyin adını verelim tezi bu arada kitaplaşmış bir tez Kur'an'ın muteziliği yorumu Biz hatırlarsan mealci dersinde ne demiştik Bu muteziicilin derdi Kur'an nazimü Şandır demiştik Hatırlarsanız O da bu tezinde diyor ki? Bu kısımda diyor Mutezili tefsir anlayışına Sünni alimler tarafından hep eleştiriler, önyargılar ve mezhebi tarafgirlikle bakıldığı özellikle vurgulanmalıdır, vurgulanmaktadır. Mutezili alimler tefsir sahasında yüzlerce eser vermişler. Fakat bu eserlerin çok büyük bir kısmı mezhebi taassup başta olmak üzere savaşlar, yangınlar ve bunun gibi olumsuz faktörler sebebiyle maalesef günümüze ulaşmamıştır diyor. Devam ediyor. Sünni alimlerden bu tefsiri çok beğenenler, üstün tutanlar ve eleştirenler olduğu gibi i̇bn Hacer el Askalani ve İbn-i Teymiye gibi mezhebi görüşlere Kuranî kılıflar uydurulmak istendiği için okunmasını caiz görmeyenler bile olmuştur diyor. Şimdi geliyorum müthiş kelama. Diyor ki ee, Mutezili alimler Kur'an ve yorum anlayışlarını Usul-i Hamse diye bilinen 5 temel prensipten bahsetmiştik o derste. Adalet ve tevhide dayandırmaktadırlar. Mutezili Kur'an'ın mutlak surette uzmanlar tarafından tefsir edilmesi gerektiğini savunmaktadır. Kur'an'ı doğru anlamak ancak bu sayede mümkündür. Tevhid prensibinin tefsirdeki iz düşümlerinden biri Ru'yetullah meselesidir. <gülüyor> Muteziliye göre Allah her türlü teşbih ve teşbihten tenzih edilmesi gereken aşkın varlıktır. Dolayısıyla Allah ne dünyada ne de ahirette görülecektir. Çünkü bu Allah cisimdir demekte de ihtilal ediyor. Şimdi bakın. Sünni düşünceyi benimseyen İbn Ebi Hatim gibi çağdaşlarının büyük ölçüde rivayet merkezli bir tefsir anlayışına sahip oldukları bir zaman diliminde İsfahani her fırsatta kendi dirayetini ön plana çıkaran ve öncelik öncekli, öncekilerin yorumlarını öncekilere, benim yorumum bana aittir sözümle ifadesini bulan bir özgür zihniyetin mahsulü olan son derece orijinal yorumlar üretebilmiştir. İsfahani'ye göre Kur'an metinsel yönden muciz bir kelamdır. İlahi kelamın bu ezelliğine halel getirecek, hiçbir görüşe iltifat etmeyen İsvehani, Kur'an'da zayid harf bulunduğunu tezini reddetmiş, bununla birlikte bir takım ayetlerde tekrarlara rastlandığını kabul etmiştir. Ancak bu tekrarların manayı kuvvetlendirmek için olduğunu belirtmiştir. Yani bu adam özetle söyleyeyim dinleyicilere 2005 yılında da Kur'an-ı Kerim'in İçerisinde fazladan tekrar ayet var diyen İsfahani'yi överek, bunu adına kitap yazarak doçentlik alıyor. Yani yeni değil bu söylemi. Ee, mesela örnek veriyor, diyor ki zekat kelimesi Arap dilinde artma, çoğalma, arıtma ve bereket gibi anlamlardan gelmektedir. Ama fıkıhçılar tuttu bunu diyorlar, mecbur kıldı. Buradan geliyor. Daha çok zenginlere kıldı. Sonra geliyor. Bunu yazan gariban yardımcı doçent Burhan Sümertaş diyor ki, Mustafa Öztürk'ün bu çalışması, mutezilenin Kur'an yorumunu ortaya koymakla birlikte bize göre bir açıdan tefsir usulü ve tefsir tarihi olarak da nitelendirilebilir. Kur'an, metninde tematik bağlam açısından birbiriyle hemen hiçbir ilgisi bulunmayan, çok sayıda ayetin bulunduğunu yani ayetler arasında mükemmel bir tenasip ve insicam bulunduğuna ilişkin geleneksel görüşün tartışmaya açık olduğunu belirtmesi. Kur'an'ı kendi içinde yorumlama tekniği konusunda işlenirken Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri yönteminin aslında Kur'an tarafından verili bir gerçeklik değil müfessirin yeteneğine bağlı olduğunu belirtmesi ve bunları örneklendirmesi pek çok misalden sadece iki tanesidir. Esas nasıl geliyor? Diyor ki İsfahani, <gülüyor> Kur'an Azmüşşandda diyor Allahu Cücelalın süper bir yazım diline sahip olduğunu söyleyemezsiniz diyor. Ayetleri diyor kafalarına göre yerleştirmişler diyor. Ha şimdi ben şuraya geldim. Şunları niye okudum? Şunun için. 2005 tarihinde bir mealcide görülebilecek bütün özellikleri doçent olabilmek için verdiği teziyle bağıra bağıra mealciliğini Türkiye'ye Türkiye'nin akademik çevresine duyurmuş olan Profesör Mustafa Öztürk bugün de Kur'an-ı Kerim'in Allah Resulü'nün ağzından nefretle Allah'ın vahyetmediği bir şekilde beyan edildiğini söyleyebilecek curete ulaşmıştır. Şimdi bize dinleyenlere soruyorum. Çok basit bir soru. Bugün bir doktor çıksa dese ki Televizyonlara arkadaşlar Dünya Sağlık Örgütünün söylediği her şey yalan. Covid diye bir şey yok. Maske takmayın. Her türlü ortama girin. 300-500 kişi böyle yiyin, için, eğlenin, gezin, dolaşın. Covid tamamen yalandır. Ölümler de yalandır filan. Eğer çok korkuyorsanız işte atıyorum X bitkisini kullanarak kendinize hemen bir ilaç da yapabilirsiniz. Yok ama basit bir gıdittir onunla geçer. Abi ertesi gün Türk Tabipler Birliği ne yapıyor? Kardeş diyor gel bakalım, gel gel. Kardeş diyor bütün dünya doktorları bunu kabul etmiş, sen bunu söyleyip milleti doğru yoldan çıkarıyorsun biz Covid ile mücadele ediyoruz. Biz senin diplomayı iptal ettik diyor mu demiyor mu? Der abi, direkt der yani hiç affetmezler. Bak, avukat çıksa anayasaya mugayir bir cümle kullansa avukatlı iptal oluyor mu? Oluyor. Bir vatandaş çıksa yani. Vatandaş çıksa anayasaya dese ki ben ayaklarımın altına eziyorum kardeşim. Ya vatandaş çıksa Türk parasını yırtsa. Yani her mesleğin ya da her durduğunuz yerde size takılmış olan sıfatın üzerinize giydirdiği bir kıyafetle sizde bir karşılığı var. Ama konu ilahiyat olunca atış çok serbest. Abi geçtiğimiz günlerde Kur'an-ı Kerim adam bir parçaladı yani bununla ilgili herhangi bir işlem yapıldı mı? Ben şimdi görmüyorum. bu adam için Türkiye'yi şu anda savcılık konusunda bir araştırma yapıyor, bir inceleme yapıyor, Rusya'dan iadesini talep ediyor. Ama şimdi oradaki adam zaten cahil tamam mı? O bir avam, dinleyici avamsa, işine de geliyorsa söylemini kabul eder. O zaten insan olarak kabul etmemiz mümkün değil. Ben bir Müslüman olarak Hristiyan'ı yerden yere vurma hakkına sahip değilim. <gülüyor> Ancak buradaki durum çok tehlikeli. Bu şu anda Marmara Üniversitesi'nde Tefsir bölümünde yarınlarda Kur'an-ı Kerim'i tefsir edecek mümin gençlerin başındaki hoca. Bu hoca 1440 küsür yıllık İslam terminolojisinin esası ve kendisi olan Kur'an'ı hiç kimse değiştirmemiştir. Kur'an Kur'an'ın kelamı Allahu Zülcelal'in kelamıdır. Onu söyleyen Allah Resulü boş söz söylememiş. Bu ayette sabittir kelamının. Ve yüzlercesine alt üst ediyor. Ama halihazırda profesör, doktor Mustafa Öztürk olarak üniversite pandemi sonrası açıldığında veya belki de şu anda Zoom üzerinden talebelerini eğitmeye devam ediyor. Bunun Halihazırda Türkiye Cumhuriyeti'nde ve dünyanın her yerinde Her mesleğin diploması O meslek erbabınca iptal edilebilecek hukuki koşullar kurulmuşken Bu kadar ahlaksız Bu kadar izansız Bu kadar ciddiyetsiz ve bu kadar mesnetsiz bir iddiayla Bu genç çocukları bunların eline bırakabilmek Ya bir karar versinler bu Diyanet'in işi mi İçişleri Bakanlığı'nın işi mi bir başka bakanlık mı kurulur? Onu biz bilemeyiz. Ama hakikat bu ilayet profesörlerinde kusura bakmayın kardeşim en son haşa Allah yoktur demelerini mi bekliyorsunuz? Ya en son beklediğiniz bu mu? Mesela adam ne derse bu meslekten atacaksınız? Bizde kültür genellikle yani iş son ratlaya gelince çözülmeye uğraşılıyor. Ama bütün mesleklerde en azından orat bir şekilde geliyor. Adam doktordur, sahtekardır. 50 tane hastanın hayatını yakar. 51. de devlet onu enseler, doktorluktan men eder. Ya şu anda böyle bir kanun yok Ahmet. İlahiyatçı meslekten men edecek hiçbir şey yok. Yüz kızartıcı suçlar falan hariç. Devlete karşı değil, mesleğiyle alakalı. Bir ilahiyatın meslek erbabı olarak, bir hoca efendi olarak. Çünkü bu Müslüman dünyada, bu topraklarda... Bir ilahiyat profesörü evlerimizdeki analarımız, babalarımız, kardeşlerimiz tarafından hoca olarak kabul ediliyor. Hoca diyor ki Kur'an-ı Kerim değiştirildi rahat olun. Ve Türkiye'nin en muhtebir ilahiyat fakültesinde bu adam halihazırda görev başında. Bunu biz daha önce beyan ettiğimiz için hani mealciler en son bunu yapacak dediğimizde Abartmayın o kadar diyenlerin dikkatine sunduğumuz gibi buradan duyan olursa haberdar eden olursa belki CİMER'e birileri de bildirmesine vesile olursak lütfen CİMER'e beyan ediniz bu meseleyi bu şekliyle. İnşallah artık birileri bu konuda karar verir de bu mealciler yarın en sonunda Allah yoktur kardeşim sizi kandırdılar develerini bekliyoruz. Kusura bakmayın böyle başlamak zorunda kaldım ama geçmişte yaptığımız bir derste söylediğimiz bir sözü iki hafta sonra görünce gözünüze sokula sokula hem Allah Resulüne hakaret hem Allah-u e hakaret hem Kur'an-ı azim iman edenlere yapılan bu hakareti biz diyoruz ki sağol hoca görevine devam et. Aferin. Ne güzel yapıyorsun. Bir de yetmedi. Görevine devam etsen güzel. Bir de kafana göre senin zihniyetinde de bize yeni çocuklar yetiştir diyoruz. En Marmara Üniversitesi'ne yani. büyük bir kalbura ihtiyacı var. Açık söylüyorum. Bak Marmara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ankara İlahiyat. Bunlar bir an önce ağır bir kalburdan geçmesi lazım. Resmen biz burada şu anda ateist yetiştiriyoruz. Ateist yetişiyor ya. Bir, bir arkadaş da yazmış zaten. Diyor. Marmara İlahiyat mezunu bir arkadaşım var. Ateist ve din kültür hocası. Ateist ve din kültür hocası ya meselenin daha ötesi yok işte. O kafadan çıkan hoca ne olabilir? Bu olacaktır. Umarız tez vakitte yani bu tür şeyler e, çünkü çözümü devletimiz kavuşur. gel babı için her kanunu çıkarmış. Şu ilahi açılar için Allah rızası çıkarın. Yani geçmişte balıktan, tavuktan kurban olan olur diyeni bile gördü bu ülke. O en azından fakir bir mevzu deyip üstünü örttüler. Ama bunun artık üstü örtülmez. İşler o şekilde başlıyor zaten abi yavaş yavaş. Tekrar ediyorum ve bu sözümler caymadan ne yazık ki cayamadan söylüyorum. Gördüğünüz bütün mealciler, mealciler yazdığınızda Google'a karşınıza çıkan bütün isimler nihayetindeki tek savaşacakları şey bugün biz Kur'an-ı Kerim'e göre İslam'ı yaşamak istiyoruz diyenlerin Kur'an'a savaş açtıklarını göreceksiniz. Elbette bu savaşı kaybedecek olan onlardır. Onda şüphe yok. Ben arada kaynayan ve arada kararan hayatlara ve gençlerin kararan hayatlarına ellerinden kayıp giden hayatlarını acıyorum. O zaman konumuza başlayabiliriz abi. Eyvallah. Geçtiğimiz hafta e Bir de bu mealcilerin güzel bağlama açısından söyleyeyim. Mealcilerin biliyorsun en büyük düşmanları kim? Ehli mutasavvuf. Doğrudur. Onları da en çok vurdukları yerlere, ise, ya işte bunlar keşif meşif diyorlar ya. Keramet diyorlar işte. Keramet diyorlar bilmem ne diyorlar filan. Bilinmeyen varlıklara. Ya bu astral seyahatçiler gibi bir şey bunların hepsi sahtekar. Affedersin. Zaten mealciler bu ülkede böyle başladılar. O zamanlarda bizim büyüklerimiz diyorlardı ki, bugün Allah dostlarına saldıran yarın peygambere saldırır. Bak biz o günü yaşıyoruz şu anda. Bizim büyüklerimiz bize diyorlardı ki, Bak oğlum bu mealcilere dikkat edin, bugün Allah dostlarına savaş açtılar, yarın Peygamber'e savaş açacaklar, bugün o günleri yaşıyoruz. Biz bugün diyoruz ki, kıymetli kardeşler bugün Peygamber'e savaş açmış olanlar, yarın Kur'an-ı Kerim'e açacaklardır. E bu hafta yaşadık işte bir örneğini. Bildiğimiz, gördüğümüz bir örneğini yaşadık. Son aşaması Allahu Zülcelalem karşı bir savaş. E, o, o en sonunda yok diyecek, çok kasmayın diyecek. Varsa da deist olmak kafi diyecek Yaşar Nolu Öztürk'ün kitabını yazıp kendisinin ibarelendirdiği üzere.